Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, Seymeli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Metin Yayınları Modern Problemler adlı çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 144 ve 145. sayfaların çözümlerini yapacağız. Bu videomuzda 7 tane de birbirinden güzel ve biraz da zorlayıcı sorular çözeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız birinci sorumuzda başlayalım. Bu arada kar zarar problemleri 4. testeyiz. Üniversiteliğin testi. Aşağıda silindir hacmi 1600 cm küpe kadar olan otomobillerin vergisiz satış tutarı ve sonrasında sırayla uygulanacak ÖTV ve KDV oranları gösterilmiştir. 1600 cm küpe kadar 92.000 TL'ye kadar bakın vergisiz satış tutarı 92.000 TL'ye kadar ÖTV'si %45, KDV'si de %10. Yine 1600 cm küpe kadar 92.000 liraya 150.000 lira arasında olan araçların ÖTV'si 150 %50 ve kdv'si %10 yine aynı aynı şekilde 1600 santimetre küpe kadar olan araçlarda 150 bin lira ve üzeri olan araçlarda %80 ÖTV ve %10 kdv uygulanıyor Örneğin vergisiz satış fiyatı 100 bin tl ki 100 bin tl neresi arkadaşlarım bakın şurada Silindir hacmi 1600 santimetre küp altı bir aracın %10 kdv'li satış fiyatı 165 bin tl'dir bunu nasıl hesaplıyoruz Önce ÖTV ekleniyor üzerine 100.000'in üzerine %50 ÖTV ekleyince 150.000 oluyor arabanın fiyatı Bir de bunun üzerine %10 KDV eklenince yani ÖTV'yi tutar üzerinden hesaplanıyor KDV ülkemizde 150.000'in üzerine %10 eklerseniz arkadaşlarım yani 15.000 eklerseniz bu aracın fiyatı 165.000 TL oluyor deniliyor Kadir silindir hacmi 1600 cm küp 6 bir araca opsiyon olarak koltuk ısıtma ve açılır tavan eklettiğinde aracın ÖTV'si %50'den %80'e çıkmakta ve 99.000 TL daha ödemesi gerekmektedir. Kadir'in alacağı aracın ÖTV'siz satış fiyatı, ÖTV'siz fiyatı koltuk ısıtma ve açılır tavanın toplam fiyatının 4 katı olduğuna göre koltuk ısıtma ve açılır tavanın toplamı kaç TL'dir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Bakın. %80 vergi dilimine giriyor yani şuraya giriyor ve toplamda 99.000 TL daha ödemek zorunda kalıyor arkadaşlar. Yani %50'den %80'e çıkıyor ve ekstradan 99.000 TL daha ödemesi gerekiyor. Artık şunu söyleyebiliriz hani %50'den %80'e çıkmış ve bunun üzerine de tekrardan %10 artı %10 alınmış. Aslına bakarsan aracın fiyatı burada şu şekilde 100K olmuş olsun. Tamam ÖTV'si satış fiyatı 100K. E bir de şurada bize demiş ki bakın ÖTV'siz fiyatı koltuk ısıtma ve açılır tavanın toplam fiyatını 4 kat. O zaman biz bu sevgili arkadaşlarım koltuk kısıtma ve açılır tavana bu özelliklere 25k kadar da para ödüyoruz. Ki aracın ÖTV'siz fiyatı 100k olsun. Şimdi 100k iken ne kadar vergi ödüyoruz? 165k. Onu zaten biliyoruz. %50 artı %10 üzerine eklendi. 165k ödüyoruz. Aracın fiyatı 125K olduktan sonra ki bu fiyat 150.000'i geçiyormuş Ve sevgili arkadaşlar Aracın ÖTV'si %80 artı bir de bunun üzerine %10 ekleyeceğiz Şimdi 125K'nın, 125'in sevgili arkadaşlarım %80'inin üzerine %10 ekleyeceğiz yani Dolayısıyla %80'i artırmak istiyorsak bunu 180 bölü 100'de çarpmamız gerekiyor Daha sonrasında bu bulduğumuz fiyatı %10 artırmak istiyorsak 110 bölü 100 ile çarpmamız gerekiyor. Şimdi burada 25'e bölün 5, 25'e bölün 4. Daha sonrasında şu 0, şu 0 ve şuradaki 100 gitmiş olsun. Burada bölü 4 kaldı bakın unutmayın. Ve ben bunu 5 kere 18, 90 çarpı 11 bölü 4 olarak yazabilirim. Daha sonrasında ise 2'ye böldüm 45, 2'ye böldüm 2 dedim. Ve burası 45 çarpı 11 bölü 2 geldi. Yani arkadaşlarım şu... 22 buçuk çarpı 11 diyeceğiz arkadaşlar Şimdi 22 buçuğun buçuğunu görmeyelim 22 ile 11'i çarparsanız 242 yapar Bir de bunun üzerinde 11 kere 1 bölü 2 yani 5 buçuğu eklerseniz arkadaşlarım Ne olur? 247 buçuk K olur arkadaşlar Şimdi 247 buçuk K ödeniyormuş bu şekilde Az önce ne kadar ödeniyordu? 165 K Şimdi ne kadar ödeniyor? 247 buçuk K 247 buçuk K Peki aradaki fark nedir? 35 buradan gelecek 47 buçuk da buradan geliyor arkadaşlarım 47 buçukla 35'i toplayacağız Toplayalım 47 buçuk artı 35 dedik toplarsanız burası yine buçuk gelir 47 ile 35'in toplamı da bize 82'yi verir arkadaşlar 82 buçuk Ve ne kadar fazlaymış 99.000 TL artıyormuş Şimdi bizden istenen ne koltuk ısıtma ve açılır tavanın toplam fiyatı Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz 82 buçuk onu şuraya yazalım isterseniz. 82 buçuk kahsı sevgili arkadaşlar. 99 bin TL ise koltu ısıtmanın ve açılır tavanın maliyeti 25 kaydı bu ne kadardır diye sormamız gerekiyor bizim. Pekala bu işlemi yapacağız. Şöyle diyeceğim. bununla bunu çarpacağız ve şuna böleceğiz arkadaşlar. Yani 99 çarpı bin diyelim. Çarpı 25. Bölü k'ları götürüyorum 82 buçuk hatta buna 825 diyelim Çarp buraya bir tane daha 10 ekleyelim tamam mı? Şimdi şu 825 ile 25 sadeleşebilir Bu da bize 33'ü verir arkadaşlar şu şekilde sadeleşirse 33 olur 33 ile 99'u sadeleştirdim 3 geldi 3 kere 10 30 yapar 30 kere 1000 de 30.000 yapar yani sevgili arkadaşlarım cevabımız E şıkkı olacakmış diyebiliriz İkinci sorumuza doğru geçtik yani işlemsel olarak meşakkatli soruyu anlamak da zaten meşakkatli. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar böyle soruları çözerken dikkatli olmak gerekiyor. İşlemleri adım adım yapmak gerekiyor. Hiçbir şeyi unutmamak gerekiyor. Ben bile şu an çözerken bazı bilgileri az daha unutacağım diye korktum yani. Evet şu kısmı sildim ve ikinci sorumuza bakalım. Hatta biraz da yaklaştıralım isterseniz burayı. Şöyle bir kuru yemişçi satın aldığı 60 kilogram kuru kayısıyı 2 kilogramlık paketlere doldurup satarsa %50 kar ediyor. Şimdi 2 kilogramlık paketlerden 30 paket yapar arkadaşlar bu şekilde. 4 kilogramlık paketleri doldurup satarsa da %25 kar ediyor. Yani 4 kilogramlık paketleri doldurursa 15 tane paketi olur. Şunlar 2'şer kiloluk paketlerdi arkadaşlar unutmayın. Bunlar da 4 kiloluk paketlerdi ve bize demiş ki burada %50 karı var. Burada %25 karı varmış arkadaşlar pekala. Buna göre bu kuru de 4 kilogramlık kayısı paketlerinin satış fiyatı 2 kilogramlık satış kayısı paketlerinin satış fiyatına oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Varsayalım ki biz bu 60 kilogram kuru kayısıyı sevgili arkadaşlarım 100K fiyata almışız diyelim. Bu şekilde satarsak 150K'ymış. Bu şekilde satarsak 125K elde ediyormuşuz. Yani burada 150 kar var. 100'den 150'ye. Burada %25 kar var. 100'den 125'e. O halde bir tanesinin fiyatı 150K ise 30'a bölerim arkadaşlar. Böylelikle paket başı 5K elde ederiz. Burada ise 125K'yı satıyorsak 15'e böleriz. Bu da bize 125 bölü 15 fiyatını verir. Hatta ve hatta 5 sadeleştirirseniz 25 bölü 3 fiyatını verir. Şimdi ne demişti bize? paketlerin satış fiyatına oranı. 2 kilogramlık paketlerin satış fiyatı 5K'ydı. 4 kilogramlık paketlerin satış fiyatı da 25K bölü 3'dü arkadaşlarım. 5 ile 25'i sadeleştirdik 5 k'lar zaten gitti ters çevirip çarparsanız 3 bölü 5 yapar doğru cevabımız da bu şekilde 3 bölü 5 bakalım 2 kilogramlık kayısı paketlerinin satış fiyatı ha, tam tersini sormuş bize 3 bölü 5'i değil 5 bölü 3'ü sormuş doğru cevabımız C seçeneği olacaktı arkadaşlar ikinci sorumuzu çözdük devam ediyoruz üçüncü soruyla demiş ki bize beden eğitimi öğretmeni Mehmet ve matematik öğretmeni Fatih televizyonda aşağıdaki haberi dinliyor gerçek haber tv'de yayınlanan bir habermiş 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklisinin maaşına önümüzdeki yıl ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %8 artış yapılacaktır. Daha sonra Mehmet ve Fatih arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Mehmet demiş ki demek ki yıl sonunda maaşımız şimdiki maaşımızdan %13 fazla olacak demiş. Tabii bu beden eğitimi öğretmeni. Fatih demiş ki Mehmet hocam yanlış hesaplıyorsunuz demiş. İkinci 6 aydaki artış ilk 6 ayda alacağımız maaş üzerinden hesaplanır demiş. Mehmet demiş ki beden eğitim hocası matematikçi peki doğrusu nedir Fatih hocam demiş. Fatih hoca demiş ki hemen hesaplayın Mehmet hocam demiş. Buna göre Fatih'in bulacağı değer yüzde kaçtır diye soruluyor. Tabi beden eğitim hocası olduğu için sanırım sözelden giriyorlar onlar. Matematikte çok araları olmamaları normal normal karşılıyoruz. Şimdi şöyle hesaplamış beden eğitim hocası Mehmet hocam. %6 ma, zam olunca 106 demiş sonra bir de sevgili arkadaşlarım %8 bakalım %8 miydi %5 artı %8 miydi %5 artı %8 önce 105k'yi hesaplamış sonra bir daha buna %8 zam gelince o zaman demiş 108 8k daha zam olacak yani bunun üzerine eklerseniz 113k olur demiş ama tabi evdeki hesap çarşı uymaz hesap böyle değil daha fazla zam gelmesi lazım nasıl şöyle 100k iken eyvallah bu 105'e çıkıyor 105'ten de sevgili arkadaşlar bunun üzerine %8 zam geliyor. Yani 108 bölü 100 ile çarpmamız gerekiyor bunu. Şimdi o halde 105 ile 108'i çarpacağız. iki tane virgül kaydıracağız tamam mı? Bunu yapmamız lazım. 8 kere 105 840 yapar arkadaşlar. Ondan sonra 0 kere 105 0 0 yapar. 1 kere 105 de 105 yapar. Şimdi bunları toplayacağım. 0 4 3 daha sonrasında 1 ve 1 geldi. 11.340 11, ne dedik? 2 tane virgül kaydıracağız. Bir kaydırdık 113.4. Şimdi maaş 100 iken 113.4'e çıkıyorsa demek ki burada 13.4 kadar bir zam var. Yani cevabımız B şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlar. 144. sayfamızı bitirdik ve 145. sayfamız için geçtik 4. sorumuza. Bir mağaza aşağıdaki indirim kampanyasını başlatmış. 10 tane al x tane öde diye bir kampanya ikisi bilmiyoruz tabii ki. Bu kampanyada aynı üründen 10 tane alındığında sadece 2 tanesine para ödenmekte Mesela 10 al 3 öde gibi O da çok abartı bir indirim oldu Bu mağazada %50 karla satılmakta olan bir üründen Sibel 20 tane almış Ve mağaza bu satıştan %10 zarar etmiştir Sibel başka bir üründen 30 tane alsaydı ürünlerin Y tanesine para ödeyecekti Buna göre Y'nin rakamları toplamı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar Şimdi %50 karla satılmakta olan bir üründen sevgili arkadaşlar yani 100K'ya alınan bir ürün var ortada. Mağaza normalde bunları 20 tane alındığı için mağaza normalde bunları 2000K'ya mal etmiştir arkadaşlar. 2000K'ya mal etmiş. Ama tabi Sibel ne kadar ödemiş onu bulmak gerekiyor. Şimdi 100K'ya alınan bir ürün var ortada 20 tane almış. Şimdi 10 tane alıp x tane ödüyorsak 20 tane alıyorsak da 2x tanesine para öderiz biz. Ve %50 karla satılıyor. Yani sevgili arkadaşlarım bu ürünlerin fiyatı. Satıcıya ulaşırken pardon alıcıya ulaşırken 150 kya gidiyor ve 2x tanesinden sevgili arkadaşlarım 2x tanesine para ödüyor. Şimdi tabi mağazanın ne kadar zararı var %10 zararı var. Peki 2000 liraya almış demek ki %10 zararla yani 200k zararla 1800 liraya sattığına göre 1800k para gelmiştir. Ve o halde 150k ile 2x'i çarptığımız zaman hangi durumda 1800 yapar bunu bulmamız lazım Tabi 12 ile çarpmamız gerekiyor 12 kere 15 180 olduğu için 2x 12 ise x kaçtır arkadaşlar 6 Yani aslında bakarsanız 10 tane al 6 tane öde kampanyasıymış bu Çok güzel Şimdi 30 tane alsaydı diyor Y tanesine para ödeyecekti e Şimdi 10 da 6 ise 30 da 18 tanesine para öder İşte bu 18'in rakamları toplamı sorulmuş Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar Dördüncü sorumuzu çözdük ve geçiyoruz beşinci sorumuza. Arkadaşlar, beşinci soruda bir domates üreticisi ürettiği domateslerin kilosunu 50 kuruşa mal etmiş, bakın 50 kuruşa mal ediyor. Bu üretici domateslerin yüzde 60'ını meyve sebze haline kilosu 2 liradan, kalan domateslerin yüzde 40'ını sevgili arkadaşlar salça fabrikasına kilosu 1 liradan veriyor. Ve elinde kalan son domatesleri de kurutup kilosunu 25 liradan satarak toplam 4720 TL kar ediyor. Kurutulan domatesler ağırlığının %75'ini kaybettiğine göre bu üretici kaç ton domates üretmiştir diye soruluyor. Şimdi şöyle varsayalım ki sevgili arkadaşlarım %60 %40 diyor ya ben buna şöyle diyeyim 100k diyelim 100k %60 e, meyve sebze hali. Kalan domateslerin %40 değil mi? Böyle kalsın. 100k kadar domates sevgili arkadaşlarım üretmiş. Ve bunların da kilosunu 50 kuruşa mal etmişti. Dolayısıyla bunların maliyeti arkadaşlarım 50 kuruşu 1 bölü 2 lira olarak kabul edersek. 50 kuruş 1 bölü 2 lira eşittir. 50k kadar bir maliyeti var arkadaşlar. Ama elinde ne kadar domates var? Tabii ki 100k kadar domatesi var. İşte bu 100k domatesin %60'ını yani 60k'sını nerede satıyor arkadaşlarım? Kilosu 2 liradan satıyor. Şimdi 60k kilo var 2 liradan satarsa bu şekildeyken 120k bir geliri olur arkadaşlar bu bir. %40'ını salça fabrikasına kilosu 1 liradan veriyor. Yani 40k kadarını pardon özür dilerim geriye kalan domateslerin %40'ı kalan domatesler demiş. 60'ı satılınca ne kadar kalır arkadaşlar 40k'sı kalır. Peki bu 40k'nın %40'ı nedir? Tabii ki arkadaşlar 16k'dır. Ve 16k'sını da kilosunu 1 liradan vermiş arkadaşlar. Bu da bize 16k gibi bir gelir kapısı açar. Daha sonrasında demiş ki kalan son domatesleri. Ne kadar domates kaldı? Şunları toplarsanız 76k yapar. Demek ki arkadaşlarım bizim elimize 24k kadar bir domates kaldı. İşte bunları da kurutuyor. Tabi kuruyunca da %75'ini kaybediyor. Yani 4'te 3'ü gidiyor. Bunun 4'te 3'ü demek 16 demektir. Bakalım mı? özür dilerim 18 demektir. Ve şöyle yapalım 4'te 3'ü 18 demek. Çarparsanız 18k gelir. Bu kadarı kayboluyor. Ne kadarı kalıyor arkadaşlarım? 6k'sı kalıyor. İşte bunları da kilosunu 25 liradan satıyor ve 150k gibi bir gelir elde ediyor. Şimdi toplam elde ettiği gelire bakıyoruz. 120, 16 daha 136, 150 daha 286k gibi bir geliri var arkadaşlar. Ve ilk başta harcadığı tutar neydi? 50k. Yani toplamda elde ettiği kar... 236 K'dır ve bu da kaça eşitmiş arkadaşlar 4720'ye 4720'ye eşitmiş Pekala şimdi hemen düşünüyoruz Acaba K kaç burada? Arkadaşlar K'yı bulmak için 4720'yi tabii ki 286'ya bölmemiz, 236'ya bölmemiz gerekiyor 4720 bölü 236 derseniz ki Zaten 472'nin 236'nın iki katı olduğunu bildiğimiz için demek ki 20 defa var diyeceğiz 20 defa var. Yani K 20'ymiş arkadaşlar. Bu üretici kaç ton domates üretmiştir diye soruluyor. Şimdi bunlar kiloydu unutmayın. K gördüğümüz yere 20 yazacağız. 1000 de 20'yi çarparsanız, %20'yi çarparsanız 2000 yapar. Demek ki 2000 kilogram üretmiş. 2000 kilogram da bize 2 tonu verecektir. Yani cevabımız D seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlarım. Beşinci soruyu da çözdük. Devam ediyoruz. Altıncı soruyla sağ üst tarafta bir mandıra da. 1 kilogram peynir yapabilmek için 5 litre süt kullanılmaktadır. Şimdi 1 kilogram peynir için, 1 peynir için ne kadar süt harcanıyor? 5 süt harcanıyor arkadaşlar. Pekala. Bu mandıra litresini 3 TL'ye mal ettiği sütü peynir yaparak kilosunu 40 liraya, süt olarak ise litresini 5 liraya satmakta. Bu mandıra satın aldığı sütün %60'ını peynir yapmış. Şimdi hemen şöyle diyoruz. 100K kadar süt aldı. Bunun %60'ını yani 60K'sını peynirde kullandı. Ve 40K'sını geriye kalanını da süt olarak sattı. 40K'sını da süt olarak sattı. Şimdi arkadaşlar 60K'sını yani süt miktarı 60K. Ve düşünün 5'e 1 oranında peynir üretebiliyor. 5'e 1 ise 60'a 12'dir arkadaşlar. Hemen 5'te 1'ini hesaplıyorsunuz. 12K kadar bir peynir elde etti bundan. Ve bunun da kilosunu 40 liraya sattı. O zaman 12K çarpı 40 diyeceğiz. Buradan 480K bir geliri var peynirden. Tamam mı bu bir İkincisi 40k kadar elinde bir süt var Sütün de kilosunu 5 liraya satıyor Dolayısıyla 200k kadar da sevgili arkadaşlarım buradan bir geliri var Yani toplam geliri 680k Peki gideri ne bu adamın Gideri de arkadaşlar 100k kadar süt almıştık ya Sütün kilosunu ne kadar alıyor 3 liraya alıyor Yani 300k sevgili arkadaşlarım bu adamın gideri vardı Yani karımız neymiş 380k ymiş. Ve bu da sevgili arkadaşlar 760 TL'ye eşitmiş O zaman k kaçtır Tabii ki 2'dir Buna göre mandıranın peynir satışından elde ettiği gelir, süt satışından elde ettiği gelirden kaç lira fazla olmuştur? 480, 200'den ne kadar fazladır? 280K fazladır. K kaçtı 2? O zaman çarparsanız 280 çarpı 2'den doğru cevabı 560 olarak bulursunuz. Doğru cevabımız E seçeneği sevgili arkadaşlarım. Bakın karı değil, geliri sormuş bize. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktı. Ve son sorumuz 7. soru. Bir ekonomi dersinde oluşturulan oyunda Arioya ülkesinin para birimi ale... Boministan ülkesinin para birimi BL olarak adlandırılmıştır. Şimdi Arioya ve Boministan ülkeleri var. Ee, alış ve satış bilgileri verilmiş. O zaman biz şöyle diyelim arkadaşlar. Daha mantıklı olacaktır. Şöyle yapalım. Bir tablo oluşturalım. Alış ve satış tablosu olsun. Burası da Arioya ülkesi ve Boministan ülkesi olsun. Ee, alış ve satışları burada gösterelim bakalım. İnşallah net bir şekilde gösteririz. Doğru bir tablodur. Doğru tabloda ise de tabloyu sileriz artık yapacak bir şey yok. Pekala şimdi bir okuyalım bakalım. Ne demiş bize? Araoya ülkesinin para birimi AL, Boministan ülkesinin para birimi BL olarak adlandırılmış. Araoya ülkesindeki bankalar 1BL'yi, sevgili arkadaşlar 1BL'yi 1.8 AL'den alıp 2 AL'den satmakta. Şimdi burada 1BL, sevgili arkadaşlarım 1.8 AL'den alıyorlar. Ve satarken de 1 BL'yi sevgili arkadaşlarım 2 AL'ye satıyorlar. Bakın bu bankanın alış fiyatı. Yani ben bankaya götürüp eğer ki elimdeki BL'leri AL'ye dönüştürmek istiyorsam gençler bankaya bunu şu fiyattan veririm. O benim alışım değil. Bankaya satış fiyatım bankanın alış fiyatıdır. Tamam bu bir. Ekonomi 101. Tamam bu bir. Şimdi. Devam edelim okumaya. Ne demiş? Boministan ülkesindeki bankalarda 1 AL'yi sevgili arkadaşlar 1 AL'yi 0.45'ten alıyorlar. 1 AL'yi 0.54'ten satıyorlar arkadaşlar. Pekala. Şimdi birinci işlem AL'yi BL'ye çevirme. ikinci işlem BL'yi AL'ye çevirme olarak tanımlanmış. Buna göre Ali Oyalı bir yatırımcı elindeki AL türünden sermaye ile sevgili arkadaşlar 3 tane işlem ifade verilmiş hangileri doğrudur diye soruluyor. Birinci ifademize bakalım hadi. Arioya'da işlem 1 yaptıktan sonra Boministan'da işlem 2 yaptığında Kârına işlemler yapmış olur Şimdi bu adamın elinde AL türünden sermaye var Ve bu adamın 100 AL'si olsun diyelim 100 kadar AL'si var Şimdi bu adam bu AL'yi BL'ye çevirecek sevgili arkadaşlar Tamam Ve ne demişti bize bakın Arioya ülkesindeki bankalar 1 BL'yi 1.8 AL'den alıp 2 AL'den satıyor Şimdi BL alması lazım değil mi? Yani elinde AL var. Bu adamın BL satın alması lazım. Demek ki bankanın satış fiyatına bakacak arkadaşlar. Tamam? Dolayısıyla biz 100 AL'ye götürürsek 2 AL 1 BL yaptığı için bu adam bu adamın 100 AL'si 50 BL'ye işlem görecektir. Şu an bu adamın 50 BL'si var. Sonra demiş ki Boministan'da işlem 2 yaparsa, Boministan'da işlem 2 nedir? BL'yi AL'ye çevirme. Şimdi Boministan'da da BL'yi bankaya verecek ve AL satın alacak arkadaşlar. AL satın alıyorsa, AL'ye satın alıyorsa AL'nin satış fiyatından bakacağız. Bir AL 0.54 BL'ye satılıyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, 0.54'ü 1 ise 50 BL'si ne kadardır diye bakacağız. Yani 50 ile bunu çarpıp 0 54 e böleceğiz. 50 bölü 0-54 ne demektir? 54 bölü 100 demektir. 100'ü yukarı çıkarırsam şu şekilde böyle bir işlem geçecek elime. Bunu da hesaplayabilirsek e, hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi 50 bölü 54 demiş ya. Burada arkadaşlar şöyle diyelim. 50 bölü 54 demek bir basit, e, bileşi, basit kesirdir. Basit kesir olduğu için şurası daha büyük gelecektir. 100'ü ise bundan yani... Birden daha büyük bir sayıya bölersek de Yüzden daha küçük bir sayı elde ederiz Başlangıçta 100 alevimiz vardı Şimdi yüzden daha küçük bir alev miktarımız var Dolayısıyla Karına değil zararına işlem yapmış olur Birinci öncülümüz yanlış birileri silebilirim Fazla elenmeden olsun İkiye bakalım Boministan'da şimdi şunları sileceğim Boministan'da sevgili arkadaşlarım Bu adamın yine 100 alevsi olsun bu arada 100 üzerinden işlem yapmak kolay biliyorsunuz Boministan'da işlem 1 yaptıktan sonra Ario ya da işlem 2 yap, yaptığında zararına işlem yapmış olur diyor. Şimdi Boministan'da işlem 1 yapacak. Yani AL'yi BL'ye çevirecek. Yani bunu Boministan'da sevgili arkadaşlarım götürecek AL'yi verecek. Bunun karşılığında BL alacak. Yani sevgili arkadaşlarım bu adam bu adam AL'ye vereceği için bak burada AL'nin satış fiyatı var. Dolayısıyla AL'yi alış fiyatından işlem yapacak. Yani sevgili arkadaşlarım şunu yapacak. Bir AL'ye 0.45 BL ise 100 AL ne kadardır? Tabii ki 45 BL'dir. 45 BL'si var şu an bu adım. Daha sonra bu BL'yi götürecek işlem 2 yapacak. Nerede? Arioya'da. Yani arkadaşların bu 45 BL'yi bankaya verecek, karşılığında AL alacak. Bunu da sevgili arkadaşlar nereden yapacak AL alacağı için buradan yapacak. O halde 1 BL 1.8 ise 1 BL 1.8 AL ise 45 BL'de bunun 45 katıdır. O halde ben 45 ile 18'i çarpayım bir tane virgül atarım. 8 kere 45 iki tanesi 90 yapar 360 yapar arkadaşlar. 1 kere 45'te 45'tir. Bunları toplarsanız 0, 1 ve 8 yapar. 810 bir tane virgül attı 81. Adamın başlangıçta 100 aleysi vardı. Şimdi 81 ailesi olmuş oldu. Yani zararına işlem yaptı. Bakın zararına işlemler yapmış olur diyor. Doğru bankanın karını düşünün ya. Hiçbir şey yapmadan sadece para miktarlarını dönüştürerek bankada kalan paralara bakın. Neyse. <gülüyor> o farklı bir videonun konusu. Geçelim arkadaşlarım. Üçüncü ifademize. İki doğruymuş bu arada. İki olmayanları da silebilirsiniz. <gülüyor> Şurayı da silelim. Ve gençler son olarak. Boministan'da işlem 1 yapsın diyor. 100 AL'imiz var yine. Başlangıçta AL'imiz vardı çünkü. Boministan'da işlem 1 yani AL'yi BL'ye çevirsin. Boministan'da AL'yi BL'ye çevirecekse <gülüyor> Gençler şunu yapacağız 100 AL'imiz vardı ya bizim Götüreceğiz BL alacağız Şimdi Boministan'da işlem 1 az önce yapmıştık ve 45 BL'ye elde etmiştik 45 BL'miz var şu an Sonra işlem 2 yapsın diyor İşlem 2 yaparsa da az önce 045'ten bankaya sattı Şimdi 054'ten bankadan alacak Yani zararına işlemi var Burada ne diyor? Kar ya da zararı olmaz Hadi lan oradan deriz ve B şıkkını işaretleriz. Doğru cevabımız B olacaktı ve sevgili arkadaşlarım bu şekilde testimizin de son sorusunu çözmüş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. 145. sayfamızda çözdük. Bir sonraki videoda üniversitedeyim 5. test kar zarar problemleri yani 146 ve 147. sayfaların çözümlerini yapacağız. Ve sevgili arkadaşlarım bu da bizim son testimiz olacak. Hatta 148. sayfayı da çözeceğiz ve bu da bizim son testimiz olacak. Artık yeni bir bölüme hareket problemlerine de geçiş yapmış olacağız. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaydı lütfen unutmayın.